Baştaki, içteki, dıştaki ve sondaki terimleri çarparak, 3x artı 2 çarpı 5x eksi 7'yi bulalım. Burada aslında dağılma özelliğini iki kere uygulamış oluyoruz. Şimdi bu iki binomu bu şekilde çarpalım. 3x artı 2 çarpı 5x eksi 7. İlk terimlerle başlıyoruz. Binomlardaki ilk terimleri çarpıyoruz. 3x çarpı 5x. Sonra dıştaki terimleri çarpacağız. 3x çarpı x eksi 7. Yani bu artı 3x çarpı eksi 7 olacak. Sonra da içteki terimleri almamız gerekiyor. 2 ve 5x Yani artı 2 çarpı 5x. Sonra da sondaki terimleri çarpacağız. Yani 2 ve eksi 7. Artı 2 çarpı eksi 7. Sonuç olarak şunu elde ediyoruz. 3x çarpı 5x eşittir 15x kare Artı, aslında eksi demeliyim çünkü burada eksi işareti olacak. 3x çarpı eksi 7 eşittir eksi 21x. Ve 2 çarpı 5x eşittir artı 10. Sonra 2 çarpı eksi 7 eşittir eksi 14. Şimdi bu iki terimi toplarız. Eksi 21x ile 10x'i toplarsak, eksi 11x buluruz. Ve şimdi şu diğer terimler de var. Cevap 15x kare eksi 11x, eksi 14. Şimdi size bu yöntemin dağılma özelliğini iki kere kullanmakla aynı olduğunu göstermek istiyorum. Soruyu baştan yazayım. 3x artı 2 çarpı 5x eksi 7. 5x eksi 7'yi dağıtabiliriz. Bunu 3x çarpabiliriz. Bu derken 5x eksi 7'nin tamamını kastediyorum. Bunu 3x çarpabiliriz ve 2 ile çarpabiliriz. 3x çarpı 5x, eksi 7 artı 2, çarpı 5x eksi 7 elde ederiz. Buna göre, 3x çarpı 5x eşittir 15x kare, 3x çarpı eksi 7 eşittir eksi 21x, bu adımda yine dağılma özelliğini uyguladığımızı unutmayın, 2 çarpı 5x eşittir 10x ve 2 çarpı eksi 7 eşittir eksi 14. Ve aynı cevap bulmuş olduk. Sadeleştirdiğinizde yine bu cevap bulacaksınız.